Ama Türkiye'de mesela bizim şeyin lazım, ailenin yakınlarının onayı lazım. Yani kişi kendisi istese bile daha sonradan ailesi onay vermezse olmuyor. Yani bu hukuki şeyler, bunlar tabii değişebilir de bu kanunlarla, yasalarla çok rahat değiştirilebilir şeyler. Ama şu anda çoğu yerde bu kısıtlama var. Yani hasta kendisi başlasa bile ailesi destek vermediği zaman hala o problemli süreçler var. Yani kişi kendisi istese de aile vermediği söyleyecek. bazı ülkelerde oluyor ama bazı Türkiye, ülkelerde olmuyor. Türkiye'de değil. Türkiye.